Merhaba Uluslarım ben Serdar ve Bulu'yla Scholar Şiped'in hoş geldiniz. Benim derse gitmem gerekiyor? Saat sekiz buçuk olacak. Saat dokuzda derste olmam gerekecek. Acaba önce derse mi gitsem? Önce bir derse gidelim evet. Ee, Bulu'ya başladık. Ee, oyun bir an takıldı diye çok korktum. Ve donu diye çok korktum. Olabiliyor mümkün. Bugün ders var mı? Dokuzdan on bir ders değil mi? Dokuz buçukta girersek. Rahat rahat halledeleri isterim. Ama dersim nerede olduğunca olduğunu bilmiyorum. Belki spor dersidir. Değil mi bilirsin? Sabah dersi... Ha, Haa... Hocam... Ne o Ha, ha. Ne o Ne o Ha. Neyse öldün işte şerefsiz. Ölmedin de işte. Hocam ben... Ee, şey... Aynen güzel. Aa. Okey, bu serdar başka bir yerde. Nereye gideceğiz lan? Nasıl şapşaysa? Şey Elma mı atabiliyor? Elma mı atabiliyorum birisine şu an? Derse asma. Yok yok, derse asma yok. Dersi asma yok. Yok, ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum hocam. Yok yok. Elimde elma ile ben ders elimde elma da yok. Anlaşıldı. Derse gidiyorum ben sadece. Okey. Resim dersi. Hadi bakalım. Alacağız. And Merhabalar. It is my to you into the world of Sanatın dünyası. Tabii. Ö Öleceğiz. Gizli resim ortaya çıkarmak için kaleminde kutular oluştur. Mümkün olduğunca düşmanların yoluna çıkmadan tuvali doldurun. Düşmanların yolunu mu? Düşmanlarım da be? Düşmanlar hangisi be? Ha, düşmanlar durdurucu, süründürücü, patlatıcı. Aha, güç artırıcılar da var. İyi. Okay. Nereden başlıyoruz? Okay, my bad, yanlışlıkla yaptık. Ah, anladım. Sanmıdık lan, güzel. Aa kendisini çizmiş şerefsiz. Kendisini çizdirmiş. Geçtik mi ne yaptık? Arkama sanatçı çıktı lan. Yüzün içinden, işimizden. Güzel. Sanat, sanat yapıyormuşuz. Evet, geçen e, videoda... Hediye vererek öpücük alabilirim, okey. Angie'e <gülüyor> bir çiçek ver. <gülüyor> oh, Jimmy, that's so nice of you. Uh, okay. 125 sağlık bonusum alayım, Al, alalım. Şimdi ben anlamam, resim yaparak çiçek toplamayı mı öğrendim sanırım. Çok kötüsün dedi ya. Çok kötü öpüşüyorsun dedi bize. Okay. Bazı insanlar öldür, bazı insanlar kötü öpüşür. Kızların sevmemesi için onlara çiçek veya çikolata vermelisin. Ya çıkartta bu geçiş <gülüyor> değil. Bugün böyle bir şey deneyin. E, bu kadar hızlı olmuyor. Okay. Hadi gidelim bakalım. Şimdi görev yapalım. Aa yok. Yukarıda seviyebiliyoruz artık, değil mi? Nasıl lan şimdi, mesela. Ben hatırlatacak bir şeyler vereyim mi sana? Sana yumruk vermek istemiyorum bir tane, o yüzden ben geri dönüyorum çünkü elimde hiçbir şey yokmuş. Anladım. Çekmi çek toplarsak. Ee, merhaba, burada. Sevleyemiyor muyuz? Ben mi yanlış anladım? Lan ben de... Sev... Ben sevleyebildiğimizi falan sandım. Ha lastik bant aldım iyi. Güzel. Gidelim o zaman hadi bakalım. Ee, Biz sevleyelim. E evet, herkes birbirine takılıyor burada. Acaba çiçekleri nereden toplayacağız? Çünkü insanlar sevgi gösterilerini bulunmayı seviyorum. Çok güzel bir şey. <gülüyor> Çok güzel bir şey falan. Öğleden sonraki dersin mi başlamak üzere? Lan ne zaman bire geldi saat? Dur dur. mi bari. E tamam bari derslerimizi yapalım ondan sonra göreve gideriz. Oo bunu... Daha fazla taşıyaması, envanter yolu anladım. Çok fazla patlatabiliriz yani her yeri şu an. Böyle bir potansiyelimiz var. Hocam selam, dersi asıyorsun falan diyorsunuz biliyorum ama... Biz şuradan bir gideyim izninizle. Şimdi ne dersi var acaba? Kimyayı aldık, resmi aldık, ee, dil dersi aldık. Matematik almadık sanırım daha. Ay yok lan, ders dışarıda mı? Aa, beden eğitimine gidiyoruz sanırım. Ooo güzel. Birlerini dövebiliriz. Sonunda. illegal yollardan dövüş. Bir selam ders asmıyorum, ders asmıyorum. Şu an ben de beden eğitimi yapıyorum. Ben de beden eğitimi yapıyorum şu an. Ben de beden eğitimi yapıyorum şu an. Lütfen, lütfen şey yapmayın. Ya bunlar da görevi hiç yapmıyor. Bir sorusunu bırakıyor. Yeter bu kadar deyip gerçekten bırakıyorlar. İnanılmaz ya. O lastik. Abi biz daha aşağı ineceğiz? O kadar aşağılık bir inseniz. Bunlara layız yani. Bu ne? Ne aldık lan? Soygun yaptık ha. Bullsworth, kapşon, mavi. Okey. Hadi bakalım. Spor dersi. Beden eğitimi olmamışlarınız Spor it's time for Acquire physical contact between you and your opponent. Don't any of you enjoy it? Yani biz olduğu gibi seviyoruz bunu. Miyaketler yani öğrenmek için talimatları takip et. Tamam. Boğuşma. Kafa atma. Oh. Boğuşma. Kafa atma. Yine öğrendim. Haydi bakalım. Kafa atıp duruyoruz şu an. Tamam kafa atma açıldı. Boğuşma. oh Ohohoho. Ohoho. Yes. Üç vuruşlu hücum kombosu basılı tuttu açıldı. Anlaşıldı. Fethi'yi hallet. Ya böyle isim konulmaz ya. Tamam. Al bakayım. Hocam izninle bir de seni şöyle yapacağız. Lan yerdeyken dövdük be. Ne, nasıl bir ders? Ya, ya öğretmene bak seni döveceğim diyor ya. Görüş öğretmenimize bak. Nasıl bir öğretmensin sen? Ya öğrenci, ben seni döveceğim denilir mi? Seni aşağıya alacağım oğlum falan. Bu ne? Bu nasıl? Ne kadar şey bir... Hayır. Bu ne lan? Kıyafet değiştir. Üst vücut. Kapiçon, içlik beyaz. <gülüyor> Gerek yok kahvereni ceketi. cemi <gülüyor> şört, bul dört yeleği. Tamam anlaşıldı. Bir şey değişmiyoruz yani hoşuma giden bir şey yok. Ceket meket olsaydı hoşuma giderdi. Ceketleri seviyorum. Hay bakalım şimdi bir görev bir şey yaparız. Bir kaydedelim oyunu. Whoa whoa whoa whoa whoa Kaç kaç kaç kaç kaç kaç. Oh oh. <gülüyor> Çok iyi. Dur bakalım. Hocam merhaba. Bırakayım bir şöyle. He? He? Çok iyi lan. Çık çık çık çık çık çık çık çık çık çık çık. Aha şerefsizler sizi. Sizi buradan almazsam şimdi. Çıkıyorlar mı lan yukarı? Gelin bakalım. Ah! Ah! Ah! Ah! Haydi bakalım ha! Ah! Silah şeridi değil yok bir şey yok yok. Ne olan ha? Ne oldu? Ah. Ah. Hepinizi yere sereceğim ha. Hepinizi yere sereceğim. Ne diyorsun ha? Ne diyorsun oğlum? Ben buradan aşağı iniyorum. Buradan böyle, izninizle, sizin de elinizden ne varsa hepsini alayım. Paranız yok mu? Sürekli kolanız falan mı var? Ne gerek var ya bunlara? Bu ne? Penaltı atışları mı? Bu ne ya? olana kadar çocuğa topla vur. Genellikle şey. iyi. hit me You Jimmy. <gülüyor> Aa, olaya bak. Abi birbirleriyle savaşıyorlar. 5, 5 dolar kaybettik. Bu <gülüyor> lan penaltı atışını kazanacağım. <gülüyor> ediyorsun. Ben an nefret ediyorum. Ben seni nefret ediyorum. Hadi bakalım. Hayır bakalım hocam. Ser yapacağız. Ya. Ya ondalarımızı da alayım. Bir bir bir de o kadar daha koyalım. Ya bakalım seni bir daha şey yapalım. Oğlum sen sürekli böyle penaltı mı şey yapacaksın? Aa, aa şey var, okey. Aa, şeyimiz var, okey. Aa, kaybettim. Evet, demek ki belli bir top miktarı var. Dört atışta vuramazsan vuramıyorsun falan gibi. Ama paraya parayı kaybettik. O parayı alacak değilim. Ben geri gidiyorum. Aa uyumam lazım evet. Uyku diye bir şey vardı. Uyku diye bir şey vardı gerçekten. Ben bir öğrenciyim ertesi gün. Saat 7 lan nasıl neden uyuyayım şimdi? Uyumak yok uyumak yok. Gidip sevleyelim sonra görev yapalım. Dersten derse atlamak ne ne? Ben, ben iyi mi öğrenciyim? Değil mi İyi öğrenci falan değilim. Ben belayım bela bu okulun belasıyım ben. Ne oluyor? ha? Ya bak. Hallettik. Om bak burası bizim yurt ha. Bizim yurt. Şerefsiz. Karton yumurta. Ooo. Ya yurdumuzu savunacağız. Buradan giremeyemeyiz. Gece görev yapalım gece görevi. Ah, meet işte böyle. Abi de bunun ikincisini kaydedelim. Ya bu bayağı GTA 3 gibi, GTA Max gibi, sadece başka bir şey. GTA 3'ten sonra mı yapıldı yoksa şeyde mi yapıldı? Çok ilginç. Aynı oynayın, şuna baksana. Art, artından şeyine Aynı. Aynı demek de saçma oldu, dersiniz. O öküzlük oldu yani. Yok değil yani. Ya baka, ufak bir yardım, hadi bakalım. Ufak bir yardım neymiş? Gary. That'd be just like you, cry little girl. Oh, look out! <laughs> Here comes Jimmy. Just knock it off, Gary. You're out of line. Oh, I'm sorry. I didn't realize I was hanging out in the girls' dorm. Silly me. Shut up, man. You're boring. Boring? I'm boring. It's <laughs> unsuitable. You're nothing too interesting yourself, friend. <laughs> Look. I'm sorry both of you. I apologize, okay? I just get a little overexcited. Forgive me. Forget it. It's cool. Anyway, I've got a good idea for some fun. Let's go out and torment someone Aha. really helpless and unfortunate. That homeless guy. Uh-huh. <gülüyor> Come on. Ne yapacağız ya? Bu bir şey mi yani şu an? Coming, Come on, I'm sorry. Kavga sırasında insanların nasıl aşağıya alacağımızı unuttum. Kavga sırasında insanların nasıl aşağıya Koşa koşa gidelim. <gülüyor> gidiyoruz lan yani şu an. Bu elma alabiliyor muyum? Oh ho ho. Tam okula geldik şu an. <gülüyor> Aa misket torbası aldım. Hocam. <gülüyor> dövün lan, dövün, dövün. Cinematik girer, Oyunlardaki en sadık müttefiğimiz ve en tehlikeli düşmanımız. Bu dağılık olduklar nerede? You know, you're not very nice, Gary. And you're a loser, Petey. One of life's unfortunate. I hear you, you little scum! So I guess the rumors are true, Jimmy. Your dad does live on campus. You jerk! Oyunun bu arada başlangıç sinematiği e, yoktu çünkü bağlı. Yani o kısım tamamen karanlıktı. Sadece ses var. got any liquor? I like your style. You got heart, heart. I was on that ridge in Korea watching my buddies get killed by friendly fire. I could have used somebody like you. Yeah. Thanks. The I bet you can't fight. You do me a favor and I'll show you some real moves. Classified moves, real şey. special army stuff. Cool. Just get me a part for my radio and I'll show you what the army taught me. What? Like how to get shot by your own side? Exactly. okay? bu. Ayla için transistör parçası var. anladım. Buradan geçemiyor muyuz? Oraya nasıl geçeceğiz? Geçemiyoruz. Buradan mı geçeceğiz? Ne yapacağız? Ee. geçemiyoruz. buradan neden geçemiyorum ben? Bir yerden atlamam mı gerekiyor? Buradan mı geçeceğim, ne yapacağım? Poku bombaları aldım. Hocam geçemiyorum, geçemiyorum. Oyun izin vermiyor geçmiyorum Acaba yürüyerek mi geçeceğiz? Şöyle mi geçeceğiz ne ha, of. Eğilerek geçmemiz gerekiyormuş gerçekten de. E, gidelim bakalım. Hocam selam. Ben geldim. Bunu alacağım. Aynen. Şöyle yukarı çıkacağım izninizle. Yukarıda birileri varsa bilmiyorum ama her türlü tek etekle verdiriz. Transistörü aldım. Şuradan atlayayım. Şuradan da koşayım. Selam. Selam. Elimde kesinlikle yanlış yollardan edindiğim bir transistör yok şu an. Buyur. Yine simatikler bizi kurtardı. Asıl tut. Bu aparkat atmayı Kore'de başkasından mı öğrendin yani? Bunu Kore'den öğrendim diyor. Kore'deyken başka birisinden öğrendim. Ama parkat attın sadece. Farkat açtım anladım her defasında buna bir şeyler getireceğim bir şeyler alacağız ne olur ne istiyorsunuz ha ha bak yeni bir şeyim var ha. ben geri dönüyorum. Ben yurduma geri dönüyorum hocam. Burası benim için fazla hareketli. Hello. Şey yapan olursa döverim. Genelde öyle oluyor. Genelde dövüyoruz. Böyle geçiyor günler. 2-3 ee, terseye girdik bir de görev yaptık. Ha, i̇yi gidiyoruz bence. <gülüyor> İlginç bir gidiş gidişatımız var yani. Hadi bakalım içeri al beni. Yine birileri mi dövüyorlar? Ne oluyor? Çok ağaç çıkma yasağı 11'de başlar anladım. Yatağa gidene kadar devam eder anladım. 11'de orada olmamız gerekiyor. Ulan şöyle bir kaydedelim. Ne, ne zaman kaydetmemiz gerektiğini yazmıyor. Biz anlayamıyoruz. Okey. Aynen yani bir Uyu bakalım. Oh. Şöyle ışıldayan yastığımla uyuyayım. Sizin de var mı ışıldayan yastığınız? Işıldayan yastıkların en iyileri oluyor. E gözlerinizi kör ediyor zaten. Gözlerinizi kör edince hemen uyuyorsunuz. Oh bir maytap daha. Enfes. Kim <gülüyor> döyeceksin lan? Bisman mı şey yapıyor? Anladım. Anladım burada ipuçlarını veriyor sadece. Güzel. 9'a yaklaşıyor saat gidip, gidip e, derslerimizi yapacağız yani dersler dersler başlayacak mı? Acaba bütün derslerimizi tamamladığımız zaman ne oluyor? Şey oluyor mu? O ne? Saydam anladım. Tam dersimiz nerede olur? Kim? Ne ne ne yapıyorsunuz siz galiba? Ya? Aaa bu çiçekleri toplayabiliyor muyum acaba? Aaa evet toplayabiliyorum. Al lan al, al bütün çiçekleri al. Dünyadaki bütün çiçekleri al. Tamam tamam hemen gidiyoruz hocam. Hemen gidiyoruz. Hemen gidiyorum, hemen gidiyorum, hemen gidiyorum. Bebeğim selam. Şöyle ders. Şöyle ders. Aynen, bana çıkma teklifi mi ediyorsun? Aynen öyle. Bebeğim, bir derse başlamadan önce bir bol şans öpücü. Hey um... <gülüyor> Bak, bir de gelip bakıyor bunlar neler yapacak diye. Bakma <gülüyor> lütfen, devam et. Ha. Güzel. Bir kimse gördü mü? Hayır, hayır, hayır! Oho! Ya derse gideceğim beni, bırak ya! Bana iyi öpüştük ya. Herkes şey yapıyor ya. Sen misin öpüşen? Dünyada sevgi yer yer yok. Var var. Ha geldik geldik. Oh oh oh. oh Biyoloji hadi bakalım. Bundan çıkabiliriz sanırım ya. Biyoloji'nin <gülüyor> diye gülse arkasından müthiş olur ha. O arkada? Fethi son mu Dersi bitmeden, dersi bitmeden inceleme olabilince doğru bir şekilde tamamla işaretçi seç sapta sapta bu anladım basılı kullan ağır işaretçimi ne onun ya çıkış bilgi ha anladım anlaşıldı evet Böyle bir şeyler yapacağız. Benim derim ne, ne bu? Hop. Sis katmak için neşteri kullan. Anladım. Bu azıcık daha şey. Anladım. A, burayı da açacağız yapacağız. Anladım. Otopsi bir kurban otopsisini yapıyoruz şu an. Four steps bir klan. Şunu diyorsun herhalde. <gülüyor> müthiş. Müthiş. Müthiş. İnanılmaz şeyler oluyor şu an. Kalbi saptamak için büyüteci kullan. Bu mu kalp? Kalbin çevresini kesmek için neşter kullan. İnanılmazsınız gerçekten. Abi bunun için kurbağa kesmemize gerek yok ya. Kurbağa... anlayabiliyorum. Kalp... Ders kitaplarından anladım ben. Anlaşılabiliyor yani. İnsanlar o kadar da aptal değil ya. Canlı kesmemizi kalbi yerinden çıkarmak için forceps kullan. Anladım. Hop, Mideyi kapatmak, saptamak için büyütecik kullan. Anladım. Bu mide. Anladım. Remember, slow and wins the race. Yavaş yavaş diyor. Ulan yavaş yavaş olamaz çünkü... Üç dakika verdin zaten toplamda. Kurbağanın anatomisini, şeyini yapmak, otopsisini yapmak için. Bu aslında... Bilim aceleye gelmez. Ya bir <gülüyor> salgın olsun bakalım öyle olur bulmaz mı? Ee, bu aslında Roswell'de e, uzay gemisinden düşen kurbağa. E, mide yerinden çıkarmak için hemen. Ulan bununla bunu çıkarabiliyor muyuz mideyi? Abicim kurdana. Bağırsa saptamak için anladım bu da varsa. Oh müthiş müthiş müthiş. bir de bunu yaparsak. Bunu varsa karşı olur ha. 86 diyor zaten. Böyle güzel bir güzel bir Şeyleri kesip açmayı seviyor musun diyor yoksa. Hayır hocam herkes senin gibi manyak değil. Oo 100 106 kan abi yolucudan. Hayatta nadiren yapılan şeylerde bir yolucudan 100 almak çok sevmezdim bir yolucuyu. Kastan tişörtümü aldım. Oo ne diyorsun sen? Bu ne be? Ha o şey. Ben üzerimde değiştiremiyorum yok burada değiştiremiyorum. Burası şey, anladım. Diğer taraf gitmemiz gerekiyor. Di bir kastan bir şeyleri almamız gerekiyor. Dur bakalım. İşte burada değiştiremiyor muyuz? İletişe mi gitmemiz gerekiyor? Heh. Saklanma? Saklanmayacağım lan. Üzerimi değiştireceğim. Aa, üzerimi değiştiremiyor muyum ya ben? Abi evet içeri... Belki içeride de değiştiriyorum. Haneye tecavüz mü? Lan burası... Haydi, Evet, peşimizden birisi koşuyor şu an. İyi, bir şekilde hallettik. Dur, bakalım, bir kasan cürtüneymiş, bir bakalım. Lan, biyoloji dersini yaparak isim açtık ya, inanılmaz. Deneyim bari. Değil mi? Senin birde bir diğer ders olacak. Değiştir bakalım. Baş mı? Göreş başlığı. Oho, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yok değil. Bulador şapkası, tabii ki, tabii ki, tabii ki. Kafa tasızı, cem'in şörtü yok, bu değil. Kapişon değil. Kas tişörtü mü? Aa Ay! Kötüymüş lan. Tamam, böyle kalsın. Şu an için böyle kalın. Bacaklar. Beyaz donlar. Yok ben böyle olacağımızı sanmıyorum. Gündelik. Uu, bu ne? Okul panto. Anladım. Bunu giymek zorunda olacağız zaten diyorsun. Hazır bir biyolojiden %100 almışken bir kaydedelim. Şimdi bu %100 almışken işimize ne, ne olacak acaba? Yani ne yapacak acaba? %3'e ulaşmışız ha. Daha çok var. Anne hocam burası okul değil mi şey değil mi? Ben dersleri yaptıkça, ben dersleri yapmaktan keyif alıyorum şu anda. Okey, bu herhalde benim hakkımda az çok bir şeyler söylüyor. Güzel, gidip dersleri yapmaya devam edelim. <gülüyor> sonra da yine görev yaparız bir tane daha. Bir ders daha, sonra da bir görev daha. En azından öyle şey yaparız, öyle hallederiz. Hii. Bebeğim, Jimmy. E... Görüşürüz. Hiç hiç gerek yok. Ben pücüğümü aldım. İyi şansları pücüğümü aldım. Hayır hayır. Müzik, müzik, müzik, müzik, müzik. Merhabalar. Çok güzel. Bunların hepsi notalar mı? Güzel. Bitti. Çarkı birlikte çalın dersten geçmek için zamanında basın. Aha! ilerleyen ikonlar müzey... Anladın mı? Bu ikinci dersimiz sanırım. Şimdi. Y yukarıda, A aşağıda, B sağda, X solda. Aşağıda olan A ise soldaki X'tir. Anlaşıldı. Devam. Hazırlan. Hazırım hocam. Başla. Aa bu ne lan? Böyle bir şey miymiş bu? Ben yanlış başka tuşlara hazırlanmıştım. Ama okey. Yaparız güzel. Sanryas'ta hazırız böyle şeylere. Çok çektik Sanryas'ta. O yüzden başka oyunlarda çekmeyiz bunu. Hemen hallederiz. Yetenek var ha. Notumuzu göremiyorum şu an. Yüz alacağım ben. Ben örnek öğrenci olacağım. Çok iyi ha. Okula gitme simülasyonu oynuyoruz şu an gerçekten. Görevlerden daha çok ilgimi çekiyor bu şu an. <gülüyor> açık <gülüyor> hangi müzik çaldıklarını anladım. <gülüyor> inanılmaz geçtim ya ya o ile müzisyen olmaz mı şimdi lütfen pembe klavye tişörtü pembe klavye tişörtü mü pembe klavye tişörtü deniliyorsa ben gidip o kişiye kolay gelsin onları şey yapmayalım rahatsız etmeyelim Ne oluyor lan? Ya bunlar rastgele şey yapıyorlar. Rastgele sağa sola satışıyorlar. Bana denk geliyor ara sıra. Bana denk geldiklerinde yani piyangonun kendilerinin çıktığını çok daha bilmiyorlar ama olsun. Okey bir dakika şöyle bir. Müzik anahtarı tişörtü. Bu Böyle giyineceğiz ha. Böyle giyineceğiz. Tamam, artık şey yapabiliriz yani. Ekstra herhalde bir şeyimiz olmayacak. Gidip görev yapalım. Bu şekilde görev yapacağım ben. Okul bitti şey herhalde bu. Yoksa zil takılı mı kaldı? Aa hoca bu. Ben bunu giyeceğim Bana karışım. Bana karışmayın. Pembe bir tişört giyeceğim ben. Aha kütüphane. Hadi bakalım. Alcıyı kurtar. Alcıyı kurtaralım. Alc kim bilmiyoruz. kurtaracağız kurtaracağımızı da bilmiyoruz ama inanılmaz tehditkar görünüyoruz şu an. var ya. Oh. Just that you're with that sociopath Gary. Evet, haklısın. Sosyopat Socio yani. it means. Never mind. Forget I said anything. I need you to help me. Wait, you need me to help you? I've got some library books that need to Aha. be returned, but I'm too scared to go to my locker. Do I look like a librarian? No, listen. I need your help. Pretend we're friends. Walk with me. I'll pay. <gülüyor> I'll pay you two bucks. 5 <gülüyor> dolar anlaşalım. Are you crazy? make it 5. All right, buy a 5. Okay. Two bucks? Great. 5 bucks. Let's go, buddy. güzel 5 dolar iş. Geleceğim. always hocam. Merhabalar hocam. ha <gülüyor> <gülüyor> okeyy bakalım ona. gel gel gel gel gel hel gel gel azcı okul tuvaletine kadar götür gel hocam gel et tarafındaki kırmızı halka zamanı Ben koşa koşa gelecek misin yoksa yürüyecek misin gidelim hocam Hadi Gel gel gel gel gel hadi gidelim hadi gidelim hadi gidelim. Prens alcıyı boş ver gel gel gel gel seni kral yapacağız şimdi. Abicim bir gelsene ya. Hadi gel. Oo ya altın falan kaçırma gel çabuk ol. Hızlı ol. Sıkıntı yok hocam, her şey okey. Totally Abicim gel sen artık o kadar küçük değilsin ya. Gir içeri gir. Gel, gel gel sen de gel bakalım. Seni şöyle bir kafa atalım. Al al al al al. Ohho! Dostum çok kötü oldu bu. İnşallah buraya gelmiyordur. Okay. çok üzülüyor. Hocam orada mısın? İyi misin? Hiç oynamadım dostum. Bir açayım bakayım. Bir elimi de yıkayan bir kapayayım aynen. alci dolabına kadar götür. Gel bakalım hocam. Bakalım boss pet olarak ne gelecek. Oke okay <gülüyor> mi <miyiz lan> yoksa? <gülüyor> Oha 5 level gerçekten. Zorbaların saygısı -10, ineklerin saygısı +5. 8B. I <gülüyor> Hocam sen bana ne? hangi akla gülersin Ne Neyse, tutamıyoruz. Anlaşıldı bu üzerimizde çok durmayacak. Duracak ulan. Tükürün böyle şey gülen gülsün. Bana ne be? Böyle dolaşacağız. Oo, bakar ağa. Yakalayın onu, yakalayın şere size. Kim, kim yakalıyor, kim kaçıyor? Hiç, hiç belli ha. Bazı insanlar senden bir şeyler yapmanı isteyecek. Ulan göreve mi girdim yanlışlıkla? Başların üzerine mavi bir ok olacak ve radarda X olarak görünecek. Anladım. Göreve mi girdim ben? Pt ile cilden ve ne istediğini gör. Anladım. paketini Beatrice'e götür. Ya neyse tamam hadi götürelim. Tamam, gö okay, tamam. Yeah, Ya, de yapıyor. O kuryelik hiçbir yerde pişimini bırakmıyor be. Bırakır abi Yazarlı oyun inspektörünü YouTube bırakırım, ben kurye olacağım ya. Sağ ne sağ ne orada ne burada. Selam. Al bakalım, sana böyle güzel bir paket bırakıldı. Güzel, iyi, iyi hayırlı olsun, güzel güzel kullanın. <gülüyor> Jimmy Maksimum kapasite almışım maytaplardan. Mini göreler her zaman sana ödül verir. Radardaki X ile izleyin. Anladım. Ben gidip uyuyorum Tamam. <gülüyor> ya Şey yapıyorum yani bir? Aa şey de oradaymış. Anladım. Yurda dönmem gerekecek her türlü. Oo lastik. Cool. Oraya değil. Şöyle bir dönsek. Aynen öyle. Şurada da bir sevlesek. Yeni tarz. Yeni şey. Hayırlı uğurlu olsun. Haydi bakalım. Şöyle dışarıda edeyim vedama ben size. Hayır hayır. Oh be. Göreve girmek için bir tuşa basıyor. Bak o güzel olmuş. Yanlışlıkla basarız basmayız. Et evet. Ve ee... şöyle yapalım. Değerli dostlarım. Değerli haflarım. Ee, çok teşekkür ederim bir kez daha bana katıldığınız için ee, cümleye katıldığınız için bu saçma sapan okuldaki saçma sapan maceralarda hikayelerde ee, yine beğenileriniz yorumlarınız için de şimdiden çok teşekkür ederim ee, açıklamalarda bir takım başlıklar, isimler var bizim yapıyor olduğumuz korku oyunu Echoes of Insanity ee, orada e, hikayelerimi yazdım, blog orada korku hikayeleri, bilim kurgu hikayeleri, absürt hikayeler orada ee, bana ulaşabileceğiniz Instagram ve Twitter hesapları orada. Ya hey, I I Tamam boşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Sonraki bölümde görüşürüz. Hatta <gülüyor> yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. <gülüyor> bye bye. Yani yoksa bizi dövecekler. Bunun şeyi kötü yani. Şart çok kötü.